Benim korumam ve sığınmam altındasın. İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah'a kulluğun başlangıcı onu tanımaktır. Hazreti Ali, ruhlarınızda taptığınız Allah'ın marifetine yer verin ki tanıdığınız kimseye ibadet için organlarınızı hareket ettirmeniz sizlere fayda versin buyurmuştur. Yine marifetle iç içe olmayan ibadette hayır yoktur. İçinde ilim olmayan ibadette hayır yoktur buyurmuştur. İmam Seccat aleyhisselam buyurdu ki, derinleşme olmadığı takdirde asla ibadet olmaz. Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde hiçbir ibadetin, yakîn olmaksızın değeri yoktur buyurmuştur. İmam Ali Aleyhisselam, hururalı bir adamın teheccüd namazı kıldığını ve Kur'an okuduğunu işitince şöyle buyurdu. Yakîn üzere olan uyku, şüphe halinde kılınan namazdan daha hayırlıdır. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Ne yaparsanız yapın, yaptıklarınıza daldığınız anda Mutlaka biz sizi görürüz. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet et. Şüphesiz sen onu görmesen de o seni görmektedir. Yine şöyle buyurmuştur. Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi eş koşma ve onu görüyormuşsun gibi kendisi için amel et. Zira şüphesiz sen onu görmesen de o seni görmektedir. İmam Sadık aleyhisselam, Hazreti Yusuf ve Züleyha kıssası hakkında şöyle buyurmuştur. Züleyha, Hazreti Yusuf'u, Hazreti Yusuf da Züleyha'yı kastedince, Züleyha şöyle dedi, biraz bekle. Yusuf, neden diye sordu. Züleyha şöyle dedi, bizi görmesin diye putun yüzünü örteyim. Bu esnada Hz. Yusuf Allah'ı hatırladı ve Allah'ın kendisini gördüğünü bildi. Bu yüzden Züleyha'dan kaçtı. İmam Bakır aleyhisselam bir başka rivayette şöyle buyurdu. Hz. Yusuf Züleyha'ya ne yaptın diye sordu. Züleyha şöyle dedi. Putun yüzüne bir bez attım. Zira bizi görmesinden utanıyorum. Hz. Yusuf bunun üzerine... Sen işitmeyen ve görmeyen putundan utanıyorsun. Ben Rabbimden utanmayayım mı? dedi. Resulullah şöyle buyurmuştur. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. İmam Sadık aleyhisselam yaptığınız her amele şüphesiz ki biz şahidiz ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayeti okuyunca şiddetle ağlıyordu. İmam Ali Aleyhisselam, gök ve yerlerin melekutu hakkında düşünmek, ihlas sahiplerinin ibadetindendir buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur, Allah'ın nimeti hakkında düşünmek ne güzel ibadettir. Miraç hadisinde şöyle yer almıştır, Ey Ahmet! İbadet on kısımdır ki dokuz kısmı helal rızık talep etmektedir. O halde eğer yiyeceğin ve içeceğin temiz olursa benim korumam ve sığınmam altındasın. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki İbadet on kısımdır ki dokuz bölümü helal rızık talep etmektedir. Yine şöyle buyurmuştur İbadet yetmiş cüzdür. En üstün parçası ise helal rızık talep etmektir. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu. Yumuşak konuşmak ve insanlara selam vermek şüphesiz ibadettendir.